Büyücü hepinize merhabalar arkadaşlar ben Osman Tufan bugün sizlerle birlikte Oppo'nun kısa süre önce ülkemize satışa sunduğu Renault serisinin yeni modeli Renault 5'i inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere Oppo'nun Renault serisi aslında böyle biraz kamera odaklı bir seri olarak hayatımıza girdi. Önümüzdeki süreçte muhtemelen bu serinin devam modelleri de gelecektir. Bugün bizim konumuz olan Renault 5 de yine kamera tarafında gayet başarılı bir cihaz. Bunu size hemen baştan belirtmiş olalım. İncelememizi arkadaşlar ilk olarak telefonumuzun tabii ki tasarımıyla başlıyoruz. Renault 5 de gayet şık bir tasarım çizgisine yer verildiğini hemen baştan söyleyebiliriz. Günümüzde oldukça popüler olan delikli ekran tasarımıyla geliyor bu telefon. Kendinize doğru tuttuğunuzda telefonu sağ tarafa power butonu yerleştirildiğini görüyoruz. Sol tarafta ise ses açıp kapama butonunun olduğunu görüyoruz. Telefonun arkasını çevirdiğimizde bizleri dörtlü bir ana kamera modülü karşılıyor. Bu ana kamera modülünün hemen içerisinde bir adette de flash ışığımız yer alıyor arkadaşlar. Bize gelen modelin rengi özellikle benim çok hoşuma gitti. Böyle bir yandan griye bir yandan koyu maviye çalan bir renk. Gerçekten çok hoş hatlara sahip. Işığa doğru tuttuğunuzda farklı yansımalar elde edebiliyorsunuz. Ve telefonun gerçekten çok şık görülmesini sağlıyor. Tasarımla ilgili yeri gelmişken sizlere Telefonun ekran detaylarını da söyleyelim. Bu ekran 410 ppi'lik bir piksel derinliğine sahip ve ekran gövde oranı da %91.7 civarında. Dolayısıyla sınıfındaki modellerle kıyasladığımızda Renault 5'in hayli geniş bir ekran gövde oranına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz orta segmentte genel itibariyle biz %80'lere falan alışırız fakat Oppo burada çıtayı bir tık daha yukarıya taşımış ve tam %91.7'lik ekran gövde oranına yer vermiş. 1080x2400 piksel çözünürlüğündeki 6.4 inçlik bu. Ekranın parlaklık seviyesi ise arkadaşlar ortalama olarak 430 nits ve maksimum parlaklık ise 600 nits. Ekranın sizi genel anlamda memnun edeceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Biz bu telefonla çeşitli oyun testleri yaptık vesaire hepsinde gayet parlak bir deneyim sundu bize. Özellikle şu var. okullarımızdan bize şu soru geliyor. Birden işte güneşe çıktığımızda ekranda kararma vesaire oluyor mu tarzında. Hayır arkadaşlar. Gün ışığına çıktığınızda anında ekran kendini ona göre ayarlıyor. Ve renklerini düzenliyor. Dolayısıyla ekranın karanlıkta kalma gibi bir sorunun olmadığını sizlere rahatlıkla söyleyebiliriz. Ekran ve tasarımdan bahsettiğimize göre şimdi sıra geldi arkadaşlar. Teknik donanıma. Zaten Oppo modellerinde... Teknik özelliklerin belli bir seviyenin üzerinde olduğunu biliyoruz ki yine bu cihazda da Qualcomm tabanlı bir işlemcinin daha doğrusu Yonga setinin kullanıldığını hemen size söyleyelim. Snapdragon 720G Yonga seti var arkadaşlar bu cihazda ve telefon oldukça güçlü. Şunu söyleyebilirim uygulama mağazasından indirdiğiniz her oyunu ya da uygulamayı bu telefonla rahatlıkla donma kasma vesaire olmadan açabiliyorsunuz. Yani ben şu oyunu indirdim, işte şu kadar FPS alır mıyım, böyle düşme olur mu, kasma olur mu, lak olur mu diye düşünmenize gerek yok. Üstelik oyun sırasında ısınma ve benzeri problemler de olmuyor. Örneğin biz bu telefonla yaklaşık olarak 2 saatlik bir Call of Duty Mobile macerası yaşadık. Ve bu macera boyunca arkadaşlar telefonda öyle elinizi rahatsız edecek bir ısınma katiyen olmadı. Dolayısıyla telefonun Yonga seti tarafındaki başarısını soğutma tarafına da yansıttığını söyleyebiliriz sizlere. Öyle herhangi bir ısınma donma kasma problemi yaşamıyorsunuz. Eğer aklınıza şu soru varsa ben bu telefonu oyun için alacağım. Bana yeterli oyun performansı verir mi diye soracak oluyorsanız cevabımız kesinlikle evet arkadaşlar. Yani bu telefonu alıp da oyun tarafında herhangi bir pişmanlık yaşamayacağınızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi gelelim arkadaşlar RAM ve dahili depolama alanına. Günümüzde orta segment çizgisinde yer alan pek çok telefon aslında biliyorsunuz 4 ya da 6 GB RAM ile geliyor. Fakat Oppo burada da farkını ortaya koymuş ve bu cihazın içerisine 8 GB RAM yerleştirmiş arkadaşlar. Yani şu anda elimde tuttuğum bu telefonda 8 GB RAM var ki şunu sizlere diknot olarak da belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz pek çok markanın amiral yemisi diye lanse ettiği modellerde bile günümüzde 6 GB RAM bulunuyor. Dolayısıyla... Burada Oppo Reno 5'te 8 GB'lık RAM bulunması bizce önemli bir artı diyebiliriz. Bize incelemeye gelen cihazda 128 GB'lık dahili depolama alanına yer verilmiş ki şahsi görüşüm günümüzde zaten 128 GB dahili depolama artık bir standart haline gelmek zorunda. Çünkü nedir? Eski telefonunuzdaki yedekleri vesaire aktarıyorsunuz, yeni uygulamaları indiriyorsunuz falan derken zaten depolama alanı fazlasıyla doluyor. Dolayısıyla burada Oppo'nun 128 GBlık bir dahili depolama alanına ayar vermesi çok isabetli bir karar olmuş arkadaşlar. Eğer alacağınız cihazı 128 GB'ın altında bir dahili depolama alanı olursa nedir? Bu sizi Micro SD kart kullanmak zorunda bırakabilir. Ama şunu diyorsanız ya ben Micro SD kart kullanmayı çok fazla sevmiyorum. Bu kartların bozulma ihtimali var. Yarın bir gün bozulduğunda verilerimi geri getirememe ihtimalim var. O yüzden ben telefonun dahili depolama alanını kullanmak istiyorum diyorsanız mutlaka 128 GB'lık bir telefon almanızı da tavsiye ederiz. Evet arkadaşlar telefonumuzun teknik detaylarına da değindikten sonra sıra şimdi geldi kamera yeteneklerine. Tabi kamera tarafında biliyorsunuz ne kadar bahsetsek de kağıt üzerinde yazan rakamlar pek fazla şeyler ifade etmiyor bizlere. Günün sonunda önemli olan ne? tabii ki telefonumuzun nasıl bir... Kamera performansına sahip olduğu. Biz Oppo Reno5 ile çeşitli fotoğraflar, videolar vesaire çektik. Zaten bunları birazdan size göstereceğiz. Fakat yine adet yerini bulsun diyelim ve telefonun kamera özelliklerinden size bahsedelim arkadaşlar. Oppo bu cihazında 64 megapiksellik bir geniş açılı kameraya yer vermiş. Bu geniş açılı kameraya 8 megapiksellik ultra geniş açı kamerası ki bu ultra geniş açı kamerası 119 dereceye kadar fotoğraf ya da videolar çekebiliyor. 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellikte derinlik kameramız bulunuyor arkadaşlar. Bu kameralar ile 4K çözünürlükte 30 fps videolar çekebiliyoruz. Ya da çözünürlüğü 1080p'ye düşünerek 480 fps'e kadar videolar çekmemiz mümkün oluyor. Yani ağır çekim çektiğinizde bunu HD kalitesinde çekebiliyorsunuz. Eğer çözünürlüğü biraz daha düşüreyim derseniz 720p'de de 960 FPS destek bulunduğunu sizlere hatırlatalım. Kameradan bahsetmişken ön kamerayı da söyleyeyim sizlere. Ön tarafta 44 megapiksellik bir selfie kameramız var. Ki bu çözünürlüğün aylık yüksek olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Günümüzdeki diğer cihazlarla karşılaştırdığımızda biliyorsunuz. Pek çoğunun selfie kamerası 8-12 megapiksel falan. Dolayısıyla burada Oppo'nun selfie severlere de önemli bir kıyak yaptığını söyleyebiliriz. Eğer ben selfie çekmeyi çok seviyorum diyorsanız burada 44 megapiksellik oldukça detaylı fotoğraflar çeken bir kameranın bulunduğunu sizlere söylemiş olalım. Tabi az önce de bahsettiğimiz gibi söz konusu kamera olduğunda günün sonunda bizim için önemli olan ne? Ortaya çıkan başarılı fotoğraflar, başarılı videolar. Biz şimdi Oppo Reno5 ile çektiğimiz videolarla sizi baş başa bırakalım. Bakalım Renault 5'in fotoğraf ve video performansını beğenecek misiniz? Bunu beraber değerlendirelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Renault 5'in fotoğraf ve video performansı sınıfındaki rakiplerine göre işte de fena değil hatta hayli başarılı olduğunu da söyleyebiliriz. Eğer ben fotoğraf ve video çekmek için bir telefon arıyorum diyorsanız kesinlikle Oppo Reno 5 sizin beklentilerinizi karşılayacak seviyede bir cihaz bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yeri gelmişken şunu da belirtelim malum günümüzde YouTube gibi sosyal mecralara olan ilgi artmış durumda herkes YouTuber olmak istiyor vesaire. Eğer ben YouTube içinde kullanacağım bir telefon istiyorum diyorsanız, yani videolarımı YouTube videolarımı bu telefonla çekmek istiyorum diyorsanız, Oppo Reno5 de yine sizi bu anlamda tamamen tatmin edebilecek bir cihaz. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi sıra geldi arkadaşlar telefonumuzun bataryasına ki bataryayı bile bile en sona bıraktık aslında çünkü benim Reno 5'i test ederken en çok hoşuma giden yönü hızlı şarj özelliği oldu. Bunu rahatlıkla size söyleyebilirim. Malum günümüzde Pek çok telefonun şarj problemi hala devam ediyor. Nedir telefonu şarja taktığınız zaman tam pile ulaştığı zaman iki günü çıkarmakta çoğu cihaz zorluk çekebiliyor. Burada önemli olan ne arkadaşlar sizin telefonu kısıtlı bir sürede şarja taktığınız zaman o günü bitirecek kadar pil kapasitesini size sunabilmesi ki Renault 5 bırakın o günü ertesi güne yetecek kadar pil kapasitesi sağlıyor size. Çünkü arkadaşlar bu cihazda 4310 miliamperlik bir batarya bulunuyor ve bu batarya 50 Watt hızlı şarj teknolojisiyle desteklenmiş durumda. Bu ne demek? Hemen onu da belirtelim sizlere. Telefonu şarja taktığınız anda arkadaşlar yaklaşık olarak 48 dakikada %100 tam şarja ulaşıyor. Yani hiç telefonunuzun şarjı yok diyelim. Bu telefonu şarja takıyorsunuz ve 1 saat bile olmadan 50 dakika bile olmadan telefon %100 şarja ulaşmış oluyor Bu da gerçekten çok muazzam bir teknoloji düşünün evden çıkacaksınız 10 dakika gibi bir süreniz kalmış hemen telefonu şarja takıyorsunuz arkadaşlar 0 bile olsa 30 yüzde 40 dolaylarına kadar o 10 dakika içerisinde şarj olabiliyor ki bu pil süresi de sizi o gün içerisinde idare etmeye zaten hayli hayli yetiyor sonuç olarak Reno 5'in pil ve şarj tarafında rakiplerinin kat ve kat önünde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim sizlere eğer ben piliğe hemen dolan bir telefon istiyorum, öyle saatlerce şarj başında beklemek istemiyorum diyorsanız Oppo Reno5'in sizin için biçilmiş kaftan olduğunu söyleyebiliriz. Evet şimdi geldik bu muazzam özellikleri bize sunan cihazın fiyatına. Oppo bu telefonu Türkiye'de 4999 yani 5000 Türk lirası bir fiyattan satışa sunmuş durumda. Günümüzdeki diğer orta segment cihazların fiyatlarına baktığımızda bu etiketin çok böyle aman aman yüksek olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Zaten günümüz telefonlarına baktığımız zaman ortalamanın üstündeki cihazların kaç paraya satıldığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla artık 5000 lirasının telefonlar için böyle çok yüksek aman aman alınmaz gibi bir fiyat olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Çünkü dışarıya çıkıp baktığımızda bir telefoncuya ya da bir teknoloji mağazasına girdiğimizde üst seviye telefonların zaten artık 14-15 bin hatta 20 bin lirasına varan Fiyatlarla satıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bir telefona 20 bin 30 bin istenen bir yerde 5 bin Türk lirasına bu kadar yetenekli bir cihazın satılıyor olması da bize artık çok absürt gelmiyor. Eğer Oppo Reno 5 ile ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlere bu videonun altında yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Bizler de sizlere elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız. Başka bir inceleme videosunda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.